Happy Summer arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte yarışıyoruz. Kardeşim Taha ile bugün burada birkaç kez 7 kere falan yarışacağız. 3 2 1 başla. Ablam da bende dur geldi. Hop! Arkadaşlar oyda kazar falan da yapabiliyoruz. O yüzden biraz sıkıntı. Şimdi kazanacağım. Yani ben kesinlikle kazanacağım. %100, 100 kazanırım. Çünkü nedense önden adı başladım. İsteyerek yapmadım. Direkt önden başladım. Adı ben Aa! Ben. Ah. Bas bas bas bas bas. Kim tatpınca ya? Bas bas bas bas bas. <Gülüyor> Hayır. Ya. Kandırıldım ya. Bas bas bas bas bas bas. Allah bas. Bas. Lan o mı? Bas bas bas bas bas bas. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Bas bas bas bas bas den den den den den den den Bas bas bas bas bas bas bas Bas kadar aşkıma bas kadar hiç tatmede bas kadar yol bas senin kasturma hadi uçur ben sen neredesin Bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas bas, bas bas bas bas bas bas var tekerlikler var Nasıl kaza mı yaptın yoksun hiç bir Buraya bu sete gel senin teker kaza yapmışsın arabanı baştan çıkar ay bu da mi bekle ben senin yanına geliyorum arabanın çıkar geliyorum ben sana ah ben de kaza yapıyordum araba eri ilk pa parçalanmadı yani durdas sen bir dur çık orda bir ben girdim yanıma gelsene Gel. Yavaş. ya gel, gel. Orada başlamıyor. Bir gelsene. Ya. Şuradan başlatırım gene. Gelme gel. Kim kaza yapmamaya çalış. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha hey hey geri geri tamam 3 2 1 başta hayır hayır hayır geçme geçemez beni geçti ha geçtim ben de Ya peroli kazadcım kazadcım arkamda hayır! hayır tekerleği çıktı ama arabam gidiyor Pardon Oy oy oy oy Bu araba araba kaza yaptı Hayır tekerlek baştan çıkar ya çıkar çıkar baştan başlat bu ikisi de çıktı Şuradan hemen çıkartalım arabamıza. Bakınca ses ama. Bunu 28'i seçtim ben. Pam, spam. Bak. Bekle dur, dur, dur, dur. Çık. De kırmızıyı seç Seçtim. Yavaş gel Yanındayım Dur Başla Yarış başladı <Gülüyor> Hı -hı. Yedi kere buradan dönmemiz lazım Yedi kere dönmemiz lazım birkaç değil mi? evet Aa, geçtim seni, geçtim seni. bak önündeki benim ah çok geliyor bas bas bas bas Şişt. Baş, yavaş yavaş bas de, bas de, bas falan. bas direksiyoncu neden bu kadar dönüyor yok ben mavi yerden şu an geçtim ben ana de. aynı yerde miyiz? Ya ben senin önündekiyim evet ben senin öndeyim. evet ha şey. evet Yaşlardan kaza yaptım dur dur gir gir içeriye gir içeriye gir içeriye gir içeriye gir la orası değil aa orada mı başlıyorsunuz dur dur dur dur dur dur dur dur Lan. Lan, dur lay dur, dur dur dur bu kadar ta şu, şu sıralara uy Sıra da değilsin. <gülüyor> Hayır. Şuraya gir. Benim gibi. Sen benim bir arkandasın. Ben en önden başlıyorum. <gülüyor> Başla! Su geçeceğim. Geçeceğim ben şampiyon. Ben geçemezsin ben çok ileriye gittim. Ben, ben? sen ikincisin. Yok biz seviyebiliriz. biriz. <Gülüyor> ay Selam. Hii. Kaza yapıyorum ta. Doğrumsene. Bas bas bas. Ba ben ba bu yer şu kazanırım. Ben kazam ben. ben. Arabam ters döndü. Hadi gel. Ama ben ben kaza yapmıştım. Hii. Orada Olamaz. Döndüm ben. Sen bir önce bir yerde kaza yaparsın. Daha yapmayacağım. Hiç fazla ayırma. Hiç fazla ayırma. Hiç fazla ayırma. Dayanma. Ben kaz. Tekerleğim çıktı. Yarış bitti. Bitti mi? Evet, tekerleğim çıktı. Al bitti. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu çok uzun olmadı ya. Bu kadardı. Seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.